''Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, açsam göğün mavi kapılarını, bir zaman yolundan geçip dolasam yıldızların altın yapılarını. Bulansa boynuma ışıktan kollar, açsa esrarını gök perde perde, Kaybolan sesleri duysam yeniden, Kaybolan yüzleri görsem göklerde. Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, Toprak kilidini açsam dünyanın, Çözsem düğüm düğüm muammasını, Ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile Ağaçlar çiçekler konuşsa biraz Kimdir şu dallarda kızıl gülleri Böyle alev alev yakan sihirbaz Bulsam bir sihirli anahtar bulsam Ne yıldızlar için ne günler için Alnı eşinde bekleyenleri Alnı eşinde bekleyenleri açılmak bilmeyen gününleri için